Evet sevgili arkadaşlar El-Ra'il Şüca'u kitabını okumaya devam ediyoruz. El-Ra'il bir Arapça hikaye kitabı. Arapçasını geliştirmek için, Arapçasını geliştirmek isteyenler için, geliştirme çabasına olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için böyle bir çalışma başlattık. Bugün 19. sayfasını okuyacağım. Ve ve feqattil وَافَقَتْ وَافَقَا وَافَقُوا وَافَقَتْ وَافَقَتْ وَافَقَّتْ وَافَقَّتْ وَافَقَتْ الْاَمِيرَةُ Prenses muvaffakat etti, yani kabul etti, oyun gördü. عَلَى فِكْرَتِهِ Görüşünü, fikrini düşüncesine uygun buldu. Nedir çobanın düşüncesi? Üç yıl sonra, yani üç yıl boyunca dünyayı devre alem yapacak, dünyayı doğuşacak. Dünyadaki hazzını, dünyadaki şansını, dünyadaki kısmetini arayacağız. Ondan sonra prensesin memleketine yapacak ziyarete bulunacak. Ve lem tulihu ısra etmedi. Tulihu ısra etti. Lem tulihu ısra diyor daha doğrusu ısra Lem Mazi olumsuza çeviriyor. Aleyhi üzerine memleketinde İsrail'de bulunmadı. Ve raca'a me'an ve beraberce raca'a raca'u me'an beraberce ne yaptılar? Dağdan aşağı indiler, döndüler. Ve nezele minel Cebeli ve nezele bakın yine tesliye nezele, nezele, nereden indiler? Minel Cebeli Sevgili arkadaşlar bazı fiillerin hangi harfli celler ile kullandığını bilmek Arapçada önemli bir aşama. Bakın nezele indi, nereden indi? İnmek için yukarıdan aşağı inmek gerekiyor. O zaman nezele, fiili neyle kullanalım sevgili arkadaşlar? Min ile kullanalım. Evet, hatta önce ince, vasala ulaşıncaya kadar ilel mekâni yere, ellezî öyle yer ki vakafet durduğu yer, fihi. O durduğu yere varıncaya kadar beraber geldiler. Ne? Neyi durdu orada? Arabetühe. Prensesin arabası. Arabetü l-Emirat. Arabetü l-Emirat. esfel Cebeli. Tabi dağın en alt tında, en alt kıyısında, en alt kenarında durduğu yer sevgili arkadaşlar. Esfel en aşağı. Ne diyor cenab ı Allah? خَلَقْنَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانِ fi اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Biz onu en şerefli, en onurlu, en güzel şekilde yarattık. ثُمَّرَ دَدْ مَهُ اَسْفَرَ سَعَف۪ينَ Sonra aşağıların Aşağısına yuvarladık yani veya aşağıların aşağı derecesine geri çevirdik. Bunu tabi yorumlarken müfessirle, işte bazen Allah esirgesi. Çok aşırı yaşlanırız. Unuturuz. Felç oluruz. Altımıza bırakırız. Elimiz ayağımız tutmaz. Gözümüz görmez. Kulağımız işitmez. Affedersiniz altımıza yapmaya başlarız. Ee, en yakınlarımıza yük oluruz. Bu nedir? Bir sefalettir. Eğer değer bilmez. Başka insan bu dünyaya ya yem Tüketmeye değil, onarmaya gelmiş, imar etmeye gelmiş, yakma değil, yakma değil, yeşillendirmeye gelmiş, çalmaya değil, himmete gelmiş gibi. Ee, i̇şte sen yaşattığın oranda insansın, destek olduğun oranda insansın, ee, hep bana değil de biraz da başkasına dediğin oranda insansın. Buna en güzellerine işte Asr-ı Saadet'teki en başta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda bir sahibi bu işin sevgili arkadaşlar, İslam coğrafyası dediğimiz aslında öyle coğrafya, İslam küsür coğrafyası, İslam coğrafyası olmaz da, dinimize pese, plesen olmalı. Ama halkı Müslüman olan ülkelere dikkat buyurun, istisnasız, bak istisnasız, yani yok benim ülkesin ülke değil, istisnasız, adaletin olmadığı, Hukukun olmadı, kardeşliğin olmadı, usulsüzlüğün ırmak gibi aktığı, hukusuzun ırmak gibi aktı, aktı zulmün ırmak gibi aktı alanları görmek çok da sürpriz, çok da şey değildi. Ha, bu zorbalıkları, bu haksızlıkları, bu hırsızlıkları yapanlar da bir oturduğunuzda adalet sever, vatan sever, milliyet sever, Tanrı sever, küble sever, mescid sever, sever oğlu sever. Asla hiçbirisini sevmiyor. Sadece cebinin menfaatini ve tranlığını seviyor. İşte o zaman da Esferi safiline yuvarlanıyor. İman sevgili arkadaşlar, iman adalettir. İman hukuktur. İman nehattir. İman kendin için istediğini başkası için de istemektir. Bazı aileleri görürsünüz devletin tüm imkanlarına çökmüşler. Kendileri, çoluk çocukları, işte elli bin, yüz bin, 200 bin liralık maaşlar alırken, hemen yarın başındaki insanlar, iki bin liralık işe girmek için 50 tane tavassuta ihtiyaç hissettirirler. Yani öyle bir sistem kurulmuş. Allah'tan başkasına nice kulluklar tezgahlanmış. İşte, Esfel-i Seafin'in, yani bakın nereden, Esfen i Seafin, لَقَدْ خَدَكْمَنَيْنْ سَعْنَا فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يلٍ سُمْ مَرَدَدْنَاهُمْ اَسْفَلَ سَافِينَ Bu dediğimiz coğrafyada beş vakit ezan okunsa da sevgili afyaçlar, bilin ki Allah'a iman noktasında defolma var, defolma durumu var, inanılmıyor sadece sözde şey Ölüm biliniyor, ölüme inanılmıyor ve ölüme inanılıyordu, ölümden sonraki hayata inanın diyor. Sevgili arkadaşlar, İslam dini sonradan ilk din değildir. İslam dini kılık kıyafet dini de değildir. İslam dini örtü ya da kıl dini değildir arkadaşlar. İslam dini hayat dinidir. Cennet ve cehenneme heves bağlamaz Müslümanlar ve iman edenler. Cenneti de cehennemi de tohumunun buradan atıldığına inanırlar. Ona göre, Rabbim hepimize iman nasip etsin. Allah'a inanan kullarından eylesin. Çünkü öyle diyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ aminu billahi مِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler Allah'a ve Resulü'ne iman edilir. فَوَجَدَا buldu. وَجَدَ bulmak. وَجَدَا ikisi buldu. وَجَدُوا buldular. Tabi buradaki fe'l biliyorsunuz. İki cümleyi birbirine bağlayan diyor. Evet, vav harfi, fe harfi arkadaşlar. ve harfi, ve harfi bakın. Bu ve sana tabii fiilin kendisinden. Evet. es sürücü. Sürücü şoförü. Yani prensesin şoförünü ne yaptılar? Eee bekler vurgular fil arabati da bekler buldular, yani bu şoförler, işte belli bir makamda oturanlar ya da görevde deruhte edenler... ...e işte bir prenses ölür, diğeri gider, gelir. Bir e, yani gelene ağam, gidene paşam şeyini. Halbuki sürücünün ne olması lazım sevgili arkadaşlar? Çobanla birlikte prensesini savunuyor olması lazım. Veya kardeşini ya da hemcinsini... Ya da insan mı veya hayvanı ya da doğayı savunuyor olmalı. Ama adam ne maladı? Ben diyor, koltuğumda otururum. Benim işim araba sürmek, ötesine karışmam diyor. وَقَدْ وَدَّعَتِ الْاَم۪يرَتُ Prenses vedalaştı. اَرَّعِيَ الشُّجَعَ Cesur çobanla vedalaştı. وَكَرَّرَتْ <incorporated> Ve tekrar etti. Lehu şükre şükreham. Şekere yeşkuru şukrun. Şukrun mellem yeşkuru'l abde la yeşkuru'l me'buda. Beyen men lem yeşkur'l mahluqa la yeşkuru'l khaliqa. Yani mahluqa yaratılmışa teşekkür etmeye tenezzül etmeyen insan Allah'a da teşekkür etmez. Dolayısıyla teşekkür bir incelik işareti sevgili hanımlar beyler evet fevaddaha vedalaştı fevaddaha ve rkbet ve bindi arabataha ve prenses arabasına bindi wafaraqa ve ayrıldı kullun minhum al kullun her, minhume, her, ikisi, her ikisinden biri diğerinden ne yaptı? Ayrıldı. Fark, faraka, yufarifu, mufarik. Yani ayrılmak. Farklı yönlere gitmek. Vahiyye tehmilü ve o taşıyordu lehu, çoban için, ehsanez zikra en güzel anı. Yani prenses yüreğinde, gönlünde en güzel anıyı taşıyor çoban için. Çünkü onu ölümden kurtardı. Ve hiç de minnet başa kalkmadı. Ve ve Yahmilu ve o da taşıyordu gönlünde, kalbinde. Hamele yahmilü hammal taşıyıcı hemen Türkçe'de kullanınız. Mahmel yüklük demek arkadaşlar. Yüklük. Hamile de buradan geliyor. Yüklü hanım yani hamile hanım ne demek? Taşıyan hanım demek. Yahmilu leha onun için taşıyorluk. Edebe ve kemalehem. O da edebini yani hanım prensesin edebini ve olgunluğunu taşıyordu. Ve o yehmilü lehe, edebehe ve kemalehe. Yani kız, prenses hem edebli hem olgun. Kendisi de cesur. Evet. Ve sarat. Ve sarat, yürüdü. Bina'nın meşad. sara yesir isra İsra suresi de buradan geliyor. Gece yürüyüşü. İsra. Evet, Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya getiriliyor. Allah'ın kendisine bazı ayetlerini göstermek amacıyla Suretü İsra. Suretül İsra. Hiye fî tariqiha, yani vesâret Meşet yani o prenses yürüdü. Nerede? Fi tarihye yolunda ile asimet-i ülkesinin başkentine. Yani ülkesinin başkentinin yolunda gitti. Tarih, tarikat. Evet. Ve senere huve ve çoban yürüdü fi cihetin uğra. Cihayön denir. Uğra bir başka yön. Hanım prenses, ülkesinin başkentine doğru yola çıktı anda başka bir yönde yola çıktı bu litimme tamamlamak için riletevi riletini yani yolculuğunun riletinrehae yer halu Rahilun Mer Halun irtiale ile rahmetinleh diyoruz irtile yani Allah'ın rahmetine kavuştu riletül hadis var arkadaşlar hadiste bir hadis toplamak için bazı ilim adamları işte Kalkır Küfe'den ya da Bağdat'tan veya Mekke-i Mükerreme'de ya da Medine-i Münevvela'dan ta Mısır'a, Kahire vesaire geliyorlar bir hadis almak için. Rihlete. E nasıl? Et-Tavîlete. Uzun yocun. Çünkü devre alem yapacak. Havle'l-âlem. Havle etrafında, el-âlem, dünya etrafındaki uzun yocuna devam, tamamlamak için başka bir yöne devam ve tabi kim var? Ve ma'ahu beraberinde vardı. Kilabuhu, Esselâfetü. Kilabuhu köpekleri. Esselâfetü, üç köpekleri. Üç tane köpeği olduğu halde. Nasıl köpekleri bunlar? El-Evfiye'ü. Evet. Yani kendisiyle beraber üç tane vefalı köpeği olduğu halde dünya etrafında gezisinin tamamlamak üzere Başka bir yöne doğru gitti. Evet arkadaşlar, vefa hanımlar, beyler vefa. Vefa önemli bir kavram. Şimdi bazı insanlar, bulunduğu makamlar ya da cebindeki banknotlar nedeni, insanlara tepeden bakarlar. Kendini beğenmiştir, bununla kalı aldırmazlar. Vefa diye bir şey yoktur onlardan. Onlardaki tek vefa kelimesi İstanbul'daki bir sentinadıdır. Evet. Vefa bozacısını çok severim. Ve tabi, recaatil ve araba döndü, bil emireti prensesle, yani prensesi getirerek döndü, prensesle birlikte ve ve devam etti. Fi tariqihe, istemre, yestemirre arkadaşlar, istimrar, devamlı, yani bir anlamı yani istikrarlı bir şekilde, fî tariqihe, nereye, Hatta ve salat ile sa ki bir köprüye varıncaya kadar yolunda devam etti. Biz de burada köprüde duranın bir sonraki videoda kaldığımız yerde devam etmek üzere hepiniz esen kalın sevgili izleyenlerim kardeşlerim arkadaşlar.